Tamı tamına 26 yıllık bir efsane olan EA Sports imzalı FIFA video oyunu serisinin 1994 yılından itibaren gerçekleşen evrimini anlattığımız bir videoyla karşınızdayız. Her şey 1980'li yıllara damgalarını vuran Sensible Soccer, Kickoff ve Matchday Soccer gibi futbol oyunları ile başladı. Sonrasında ise FIFA'dan lisans alan EA şirketi yıllara meydan okuyacak bir efsanenin temellerini atmaya karar verdi önce 1993 yılının sonlarında FIFA International Soccer 1994 oyununu piyasaya sunan sadece kuş bakışı ve kenar bakışı açısıyla oynanabilen FIFA 94 kısa sürede oldukça büyük bir ayran kitlesine ulaşmayı başardı. 80'leri damga vuran 3 efsanenin harmanından oluşan bu oyunun tuttuğunu gören EA FIFA 95 ile kulüp takımlarını da seriye dahil etti. FIFA 97 ve FIFA 98 oyunlarının ise mouse modu ile piyasaya sürülmeleri serinin talihini değiştiren bir diğer etken olmuştu. Fransa'da yapılan Dünya Kupası elemelerinin bütün milli takımların ve ilk lisanslı turnuva modunun da dahil edilmesi FIFA serisini efsaneleştirmeyi başarmıştı. Fakat seri FIFA 2000'den sonra adeta gerileme dönemine girdi. Yeni çıkan oyunlarda sadece küçük değişiklikler ve güncellemeler yapılıyordu. Konami imzalı Wing Eleven adeta oyun severlerinin yeni efsanesi haline geliyordu. Hemen ardından piyasaya sürülen PES serisi ise FIFA için tehlike çanlarının da daha sert çalmasına neden oluyordu. Ancak EA ile benzer hataya düşen Konami, PES 13 ile adeta kendi ayağına kurşun sıkmıştı. Elbette ki bu durum FIFA serisinin yeniden dirilebilmesi için bulunması zor bir fırsattı. FIFA 14 ve FIFA 15 oyunları efsanenin yeniden dirilişinin habercisiydi. FIFA 16 ile gelen yenilikler fazlasıyla gelişen grafikler ve gerçekçilik algısı FIFA'nın yeni doğuşunu simgeliyorlardı. 2016 yılının Eylül'ünde ise FIFA 17 son darbeyi vurdu. Gelişen oyun mekanizmasıyla göz dolduran FIFA yeni oyunu FIFA 18'de yükselişine devam ediyordu. Oyunun en güzel yaptığı şeylerden biri de elbette karakterleri verilen muhteşem özen olarak göze çarpıyordu. FIFA 18'de istediğini alan EA Games FIFA 19'da grafiklere önem verdi ve oyuncuların vazgeçilmezi olduğunu bütün herkese göstermiş oldu. EA Games son çıkardığı FIFA 20'de adeta bize futbolun gerçekçiliğini yaşattı ve yeni getirdiği Volta futbolu geliştirdiği kariyer moduyla gönüllere taht kurdu. Evet sırada FIFA'nın evrimini yani FIFA 93'ten başlayıp FIFA 20'ye doğru uzanan yolculuğa bir göz atalım.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 All right. <laughs> Yıllardır futbolu, biz oyun severleri sevdiren ve geliştirdiği yeni oyunlarıyla vazgeçilmez olan FIFA serisini inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.